kırıldı başlar. Burun doğru bir şekilde konuşuyor. Çar'ın es. Ama burada bir çalışma yapılıyorsa biz birlikteyiz. Başka. Ya onu çalıştır. bir defa bölümçü mü? Yani. Niye bunu yapıyorsun? Bu benden kaynaklandı esas. Niye? Ama haykı. Bu nasıl oluyordu altta? Yok falan kalan da Arka tarafta da başka. Gerçek bilmiyor değil. Ram diyor, buradan buradan aldığını söyle. Aman bu organizmede benim olmamam yani. Olmamış. Toplamamış hocam diyor olmamış. Niye abi? Esra. Vallahi seçemdik unuttuk bugüne kadar. Her şeyi sana sorduk bugüne kadar. Esra, hep birlikte veriyoruz. Her şeyi veriyor sana ya. sorduk. Allah hep birlikte Gerçekten Haydi haydi. İbrahim hocam. Karar nedir? Karar ne? Karar ne? Gerçek bir şey daha bilgim yok. Anlamasın. Sadece bak. Aramadılar, aramadılar. beni kar benim hiç kimse aramadı.